Teknojok'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir özel içerikle karşınızdayız. Bu videomuzda 1500 Türk Lirası altına satılan en iyi akıllı telefonları sizlere söyleyeceğiz. Tabii şöyle bir durum var. Şunu söyleyebilirsiniz. Ya 1500 lira altına telefon mu kaldı diye. Var arkadaşlar. Yani hala 1500 lira altına da satılan yeni telefonlar mevcut. Kalkıp da bir size öyle fil tarihinden kalma telefonları söylemeyeceğiz. Bunu da baştan belirtelim. Yoksa 1000 liraya bile şu anda gerçi sıfırını bulmanız biraz zor ama e, telefon bulmak mümkün. Nedir? 4-5 yıl önce çıkmış böyle kenarda köşede kalmış telefonlara gidip e, teknoloji mağazalarında bulamazsınız belki ama hani semtinizdeki telefoncularda bulabilirsiniz. Dolayısıyla bunları da bin liralara falan alabilirsiniz ki belki 1000 liranın altına bile satın almanız mümkün olabilir. Lakin dediğim gibi biz size böyle fit tarihinden kalmış telefonları değil de böyle bir senelik yani belki iki senelik olan modelleri önereceğiz. Hala böyle geçtiğimiz sene raflardaki yerini alan ya da bu 2020 içerisinde raflardaki yerini alan. Gerçi 2020 içerisinde pek öyle model olduğunu söyleyemem. Ama genel itibariyle baktığımızda 2009'da satışa çıkıp da 2009'un sonlarından bahsediyorum burada. E, hala fiyatı böyle 1500 liraların altında seyreden modeller... Mevcut. Peki bu modeller hala güncelleme alıyor mu diye soracak olursanız. Güvenlik güncellemelerini alıyorlar evet ama yeni Android sürümlerini almıyorlar arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Sonradan demeyin ya arkadaşım söyledin biz bu telefonu aldık ama bu hiç Android güncellemesi almıyor Demeyin. Zira Android güncellemesi alan bir telefonunuz olsun istiyorsanız en az 2500 liralar civarında mevdaları gözden çıkarmanız gerekecektir. Fakat bu 1500 lira altına size önereceğimiz telefonlarla da pekala bütün oyunları oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yani PUBG'den tutun da Call of Duty Mobile olsun, Asphalt olsun, diğer minimum oyunlar olsun hepsini Google Play'den indirip oynayabileceksiniz. Bunu da sizlere belirtelim. Yani size öyle kalkıp da çöpleri önermiyoruz. Aldığınız telefonu işte YouTube'u yükleyemeyeceksiniz, sürümü dengesiz diyecek falan böyle bir şey söz konusu değil aslında arkadaşlar. Gayet böyle Google Play'deki bütün uygulamaları indirip kullanabileceğiniz, bütün oyunları indirip oynayabileceğiniz telefonlardan bahsedeceğiz sizlere. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan dilerseniz sizleri listemizde baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte 1500 lira altına alabileceğiniz modellerden bahsettik. Şu anda ülkemizde gerçekten telefon fiyatları artmış durumda. Bir ara düşer gibi oldu. Lakin döviz kurları falan biliyorsunuz birden yüklendiler böyle dolar işte çıktı 7,5 liralara kadar. Euro aldı başına gitti altın deseniz uçtu gitti. Dolayısıyla akıllı telefon fiyatları da ister istemez tekrardan arttı. Artık 1500 lira altına telefon bulmak gerçekten çok zorlaştı. Yani bugün bir telefoncuya gittiğinizde 1500 lira... Altına alabileceğiniz telefon sayısı güncel telefonlardan bahsediyorum. Gerçekten kısıtlı. Biz bunları araştırdık ettik en ileri içlerinde bunlardı arkadaşlar. Daha isini bulabilirseniz buyrun yorumlara yazın biz de öğrenmiş olalım. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.